Müzik mi yapıyorsun kızım? Hadi, hadi al bakalım. Hadi, çal, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Çal, çal, çal, bas. Şimdi. Tam tam tam tam tam tam tam. Evet sarı çubuk Hatı tak buraya. Buraya tak, buraya tak, tak, tak. Bir daha yine. Evet, olacak. Tak, tak. At içine. Attı bir. Bir daha al. Bir daha al hadi cebülüm, hadi çubuk al. Çubuklarımız orada. Hadi bakalım. Bakalım hangi çubuk geliyor? Benim. Çok mu seviyorsun? Bebişi çok mu seviyorsun? Benim. Ne diyor bebiş? Bebiş ne diyor? Söyle bakalım. Ne, ne diyor? Yatır dontuğun tozu bana abi Var ne var? Bunu da seviyor musun? Kuzucudan? Uuu çok seviyormuş. Kuzucuk. Kuzucuk. Hadi bir kuzu sesi çıkar. Me, de bakalım. Kuzu ne der? Me me. me. Şarkı söyle. Lay lay lay. <gülüyor> Lay, lay lay Sarı çubuk. Sarı. Tak, tak kızım. Tak tak tak tak. Hadi, hadi hadi gayret hadi gayret tat çiçeğim. Hadi bakalım. Of. Buraya takabilirsin tribül. Evet, tak anne. İsmail dikkatinden dağıtma tak, kızım. tak, tak, tak, tak. Ay, olmadı üstü. Bir daha alalım. Şimdi biraz sana yaklaştıralım herhalde zorlanıyorsun. Oturamam. Pam pam pam. Ellerin mi arıda? Biraz o şeyle de çalıştır. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Hı? Hmm. Hadi.